Grip virüsün saldırınca. Şimdi gripin vücudumuz için neden bu kadar zararlı olduğunu ve grip olduğumuzda kendimizi kötü hissetmemizin sebeplerini tartışalım. İşe grip virüsünü buraya çizerek başlıyorum. Bu bizim influenza virüsümüz. Influenza virüsü. Bu virüste hatırlamamız gereken birkaç yapı var. Bildiğiniz gibi virüsün dışında bir çeşit koruma var. Peki bu korumanın içerisinde ne var? 8 RNA parçacı. 8 parça RNA. Bu RNA önemli. Çünkü insan hücresinde, bizim hücrelerimizde, Şimdi buraya bizim hücrelerimizden bir tane çizeyim. Evet, insan hücresinde RNA yerine DNA var. Bu bizim hücre çekirdeğimiz. Ve hücre çekirdeğinin içerisinde de DNA'mız var. Buradaki de DNA'mız. Virüsün RNA'sı bizim de DNA'mız var. İnsan hücresinin dışında da, önce bunu bir adlandıralım, bu bir insan hücresi, insan hücresinin dışında siyalik asit diye bir şey vardır, buralarda bulunan ufak şeritler, buradan çıkıyorlar, bunları gerçekte olduklarından daha büyük çizdim, aslında bu kadar büyük değiller. Bu ufacık şeylere siyalik asit deniyor. Bu siyalik asit grip virüsünün hücrelerimize nasıl girip çıktığını anlamamız için çok önemli. Grip virüsünün dışında da hatırlayalım ne vardı? Bir çift protein vardı. Bu proteinlerden birini bir eli benzetmeye çalışarak buraya çizeceğim. Küçük bir el. Bu proteine hemaglutinin deniyor. Gerçi daha önce H proteini olarak ifade etmiştim. Siz de isterseniz aynı ismi kullanabilirsiniz ama tam ismi hemaglutinindir. Bu hemaglutininin hücreye girmesinin ilk yolu bu olduğundan siyalik aside tutunur. Kendisi önemli bir arkadaşımızdır. Burada virüsün dışında başka bir protein daha var. Onu da bir makas gibi çizeceğim şimdi. Evet, böylece ne işe yaradığını hatırlamamız kolay olur. Bunun adı da nöraminidaz. Birazdan bunun ne işe yaradığını anlatacağım. Şimdilik bunu geçebiliriz. Ne demiştik? Hücreye girmek için ilk adımın hemaglutininin siyalik aside tutunması demiştik. Grip virüsü içeriye girince RNA parçaları serbest kalır ve hücre çekirdeğine doğru harekete geçerler. Hücre çekirdeğinin içine girince kendilerini DNA ile aynı ortamda bulurlar ve burada idareyi devralırlar. Bu küçük RNA'lar kendilerini kopyalamaya başlar ve insan hücresini bir çeşit fabrikaya dönüştürmeyi amaçlarlar. Küçük protein ve viral protein üreten bir fabrika yaratmak isterler ve de viral RNA üretirler. Bu durumda hücre görevlerini yerine getirmekte zorlanır. İnsan hücresinin yerine getirmesi gereken görevleri var. ama Viral RNA tarafından ele geçirildiği için hücre, bunları yapmaya ne kaynak, ne de zaman bulabilir. Böylelikle viral RNA, bir fabrikaya dönüşerek kendisinden daha çok kopya üretmek ister. Size nasıl olduğunu göstereyim. İşte, işte bir yavru hücre. Diyelim ki burada duruyor. Düzgün bir resim olması için burayı biraz temizleyelim. Evet, bunun gibi bir şey olsun. Bu bizim diğer taraftaki yavru hücremiz. Bu hücreler artık insan hücresinden ayrılmaya çalışacaklar, öyle değil mi? Oluşumları tamamlanmış ve gitmeye hazırlar. E, Tahmin edin bakalım, nereye gitmek isteyecekler? Amaçları bu süreci devam ettirmek olduğu için, tabii ki ele geçirebilecekleri başka bir insan hücresine gidecekler. Diyelim ki aşağıda bir insan hücresi var. Ve bir tane de burada, yukarıda olsun. Artık bu virüsün yeni hedefleri var. Bu virüs yeni hücreler bulup hemaglutinini tekrar kullanarak içlerine sızmaya çalışacak. Ama bunu yapabilmesi için önce serbest kalması gerekiyor. Öyle değil mi? Hala siyalik aside bağlı duruyor. İşte burada nöraminidaz devreye girer. Nöraminidaz siyalik asidi keser ve böylece virüs serbest kalır. İki proteinimiz var, hemaglutinin hücreye girebilmek için siyalik asidi tutar ve nöraminidaz da hücreden çıkabilmek için sialik asidi keser. Ancak şu soruyu hala cevaplamadık. Bütün bunlar bizdeki semptomlara nasıl sebep olur? Hücrelerimiz fabrikaya dönüştürüldükçe zarar görür veya ölürler. İçindekiler de dışarıya sızmaya başlar. E bu sızıntılar da iltihaplanmaya sebep olur. Bir dakika. Şimdi resmi biraz yukarı kaldırayım. Evet. Eğer iltihaplanma varsa, diyelim ki burnunuzda iltihaplanma var. Burnum tıkalı ya da burnum akıyor dersiniz. Veya iltihaplanma boğazınızdaysa boğazım ağrıyor dersiniz. Ciğerlerinizde oluşmuşsa öksürük görülebilir. Öyleyse bu solunum yolu semptomlarından herhangi biri, unutmayalım ki iki semptom kategorimiz vardı. Evet, solunum yolu semptomlarından herhangi biri iltihaplanma ya da iltihaplanma ile alakalı olarak açıklanabilir. Bir de genel semptomlar var. Ateş veya halsizlik gibi genel semptomlar. Bunun sebebi ise, bağışıklık sisteminizin çılgınlar gibi griple savaşıyor olması. Sitokinler olarak adlandırdığımız serbest bırakılan kimyasallar ve iltihaplanmış bölgedeki virüs partikülleri bağışıklık sisteminizi etkileyecektir. Bazı semptomların ortaya çıkmasına güçlü bağışıklık sisteminiz bizzat neden olur. Vücut ısınız değişir. Ateşiniz yükselmeye başlar ve ürpermeler olur. Vücudunuz tüm enerjisini bu saldırıya karşı kullandığı için de halsizlik olur. Virüsü def etmek için verilen savaş halsizliğe ve vücutta ağrılara sebep olur. Bu belirtilerin çoğu güçlü bağışıklık sisteminizin verdiği tepkiden kaynaklanır.